Üçel'den herkese merhabalar arkadaşlar. Geçen haftalarda yaptığımız bir adet motor LPG montajımız vardı. Aprilia'nın güzel bir motoru. Ve motor sahibimiz de hemen şimdi yanımızda ve yolculuğundan keyif aldı mı yakıt tasarrufu ne kadar bu konularda şimdi bize bilgi verecek. Abi sendeyiz. Nasılsın? Evet merhabalar teşekkürler. Önce seni tanıyalım bir. Ee, i̇smim Fatih. Ee, Abdüla Kapanort kullanıcısıyım. 1000 cc bir makina. Ee, genelde fanları bellidir. Alanları kullanıcıları Sadece motor binmek için binmezler. Birbirine bağlı bir grubuz aslında. Fakat bu aslanların biraz da yaşı olsa da Çok seviyoruz, vazgeçmiyoruz. Fakat yakıt tüketimi epey var. Artık yeni fiyatlarla da. Güncel fiyatları takip edemiyoruz artık. Video güncelliğini belki yayınlana kadar kaybedebilir bile. Benzin fiyatları malumunuz. Ee, o yüzden araçta yakıt tüketiminden dolayı bir şikayetim vardı. Ve vazgeçmek istemiyordum. Bu konuda da böyle bir çözüm yoluna gittik. Araçlarımda zaten LPG kullanıyordum otomobilde. Neden olmasın derken baktık doğru bir adres bulduk. Sağolsun yine Konusunda uzman Emre abimiz, kendi de motorcu. Ben Birlikte de, istişare de, ederek... Şunu dışarıdan <gülüyor> evet. alayım, beraber konuşalım. Evet abi. Motosikletlere LPG konusunda ben hep şey diyordum. Ya kardeşim motosiklete LPG mi olur ya? Gidin işinize diyordum. <gülüyor> Ama şu son dönemlerde, e, ki ben de aktif motosiklet kullanıcısıyım. Gerçekten e, insanın bütçesini e, hırpalayan türde bir yakıt sarfiyatı ve gider maliyeti oluştu. E, artık motosikletlere LPG dönüşümünü sık bir şekilde yapıyoruz ve 1000'lik e, 600'lük motorları geçtim artık tek silindirli 200'lük 125'lik motosikletlere ki şu an içi, içeride bir e, Yamaha X-Max var e, montaj için sıra bekliyor artık tek silindirli 200'lük motorlara kadar e, LPG dönüşümü başladı ki bu mevcut durumumuzun e, nereye geldiğini gösteriyor Aslında motosiklet için LPG 2 e, sene öncesine kadar çok komikti artık bir ihtiyaç olarak bir Fatih Bey'in motosikletine de bağladık çok zor bir motordu evet. ee, inşallah testleri güzel geçmiş zaten uzun bir kilometre yaptı <gülüyor> evet e, montajında baya Emre abi sağ olsun böyle vazgeçmek noktasından sürekli döndürerek bir şekilde tamamladık Çünkü motosiklet biliyorsunuz çok kompakt bir yapı içinde yabancı bir cismin girebileceği hiçbir şeylerdeyse yok Buna rağmen e, güzel bir çalışma yaptık, üzerine düşündük. Nihayetinde projeyi tamamladık. Çok da şahane oldu. Özel ürünlerde kullanıyor. Standart bir otomobilde kullanılan parçalar direkt kullanılmıyor aslında. Bu arada bir 750 km'ye yakın bir yol tecrübem oldu. Yani şehir içi denemenin dışında bir İstanbul'dan Akça'ya gidiş geliş iki günlük bir hafta sonu seyahatinde denemiş oldum. Hem yüklüydüm hem artçılığıydım hem üzerinde çadır sarılıydı. Rüzgar direnci yeterince vardı. E, güzeldi. Beklentimin e, üzerinde bir performans aldım. Yakıt tüketimi olarak otomobillerdeki sisteme yakın bir yakıt tüketimi görünüyor. Tabii bu ayarların üzerinde tekrar çalışacak Emre abi. Verimlilik yakıt tasarrufu anlamında. ilk e, montajdan sonra ilk yaptığımız ayarlarla şahane bir noktaya gelmiş. Şu an için e, yakıt tüketimim %50 aşağı düştü diyebilirim, maliyet anlamında. Yani bu seyahatin bize maliyeti 1500 lira olacakken yaklaşık 750 lira civarında oldu. Bu şekilde biraz menzilim kısa şu an. Sadece depoyu elimizdeki bulunan mevcut küçük bir depoyu takarak test amaçlı bir süre denemiştik. Şimdi kapasitemize uygun özel bir çalışma yapacaklar. Onun üzerine menzilimizi de arttıracağız. Durum şimdilik bu kadar. Bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz bu arada. Güzel bir röportaj oldu. Motosiklet kullanıcılarımıza buradan söylemek istediğiniz başka bir şey var mıydı? Valla arkadaşlar ben araştırmalarımı yaptım. Kullanıcıları inceledim. Buraya yine montaj yapan arkadaşlarla konuştum. Bir ön yargı sadece şey vardı. Ya acaba motora zararı olur mu falan. E, kullananlardan da çok ciddi geri dönüşler aldım. Herhangi bir aksaklık yok. Doğru ellerde doğru iş yapılırsa yapısal olarak bir zararın olacağını düşünmüyorum. Uzun yıllar inşallah böyle devam edeceğiz. Zaten işletme maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu işte lastik, zincir, bakım fiyatlarının yüksek olduğu bir dönemde en azından yakıt fiyatından tasarruf ederek yol gitmeye devam edeceğiz. Tekrardan hayırlı olsun diyelim o zaman. Teşekkürler. Motorumuzun gerekli inceleme videolarını YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Fatih abi teşekkür ediyorum tekrardan. Ben teşekkür ederim. Herkese güzel günler, güzel sürüşler. İyi günler.